Bugün 19 Temmuz 2022 Salı Mars günündeyiz. Koç burcundaki ay güne sabırsız ve meraklı enerjiler veriyor. Çocuksu bir heyecanla isteklerimizin peşinden gitmek isteyebiliriz. Sabah saatlerinde ay Koç burcunda Jüpiter'le kavuşacak. Duygusal ve fiziksel enerjimiz yükselirken daha iyimser ve cesur davranışlarda bulunabiliriz. Risk alma eğilimimiz artabilir ve bencil ve dürtüsel olabiliriz. Kişisel inisiyatif alabilir, liderlik etme ve yönetme becerilerimizi kullanabiliriz. İlişkilerde dengeli ve uyumlu olmaya özen göstermeliyiz. Fiziksel aktiviteler, spor, seyahat, eğitim gibi alanlarda hareketli ve verimli bir gün geçirebiliriz. Bugün Merkür Yengeç Burcu'ndan ayrılıp Aslan Burcu'na geçecek. 4 Ağustos'a kadar Merkür Aslan Burcu'nda ilerlerken zihinsel yaratıcılığımız ve özgüvenimiz yükselebilir. Kendimizi dış dünyada daha fazla ifade etmek, dikkat çekmek isteyebiliriz. Aşk, flörtler, eğlence, sosyal yaşam, organizasyonlar ve sanatsal faaliyetlerde de hareketlilik artabilir.